Aile dizilimi nedir, neden yapılır, yapmalı mıyız, böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Ya da nereden geldi ve ne etkiler yapıyor hayatımıza kısa bir aktarım yapacağız. Kökenleri birçok şamanlara, özellikle Afrika şamanlarına, bir kısmı zullara dayanan bu sistemi Batılılar, özellikle Alman e, bir e, asla papazın alıp da aktardığı ile ilgili çeşitli e, çalışmalarda aktarım yapmıştık. Diğer taraftan nasıl bir sistemle çalışıyor, şamanlar bunu nasıl uyguluyordu, Batı'da nasıl uygulanıyor, ülkemizde şimdi nasıl uygulanıyor bunlar. Şimdi tabii özellikle Batı sistemi çok güzel gerçekten bir konuyu analiz etmekte teknik olarak anlatmakta ve aktarmakta çok usta ama bir taraftan da hani işin özünü, bilgeliğini değil daha pratik kullanım ve hani kolaylığını sağlıyor. Bir taraftan çok faydalı ve güzel bir alan yapıyor ama bazen de işin arka plandaki gerçekten özü kaçmış olabiliyor. İşte bunları bütünleştirerek bir daha bakalım. Şimdi tabii şamanlar bunu yaparken şöyle bir bilgiye sahip Gördüğü ve seyrettiği her şey insana kendini, hayatı ve hayatını anlatıyor. Ve hayat dediği şey bir taraftan kendi merkezinden yansıyor. Yansıyan. Peki bu yansıyan öyleyse bir kişi atacağı herhangi bir adımla, herhangi bir belki resmiyle, bedeniyle, avuç içindeki bir çizgisiyle, yüzüyle, çizgileriyle, ifadeleriyle, kelime, duygu, düşünce, kıyafetleriyle, ev, mekan ve iş seçimleriyle her şeyle yansıtıyor. Peki öylese demişler, biz oyunlarla biraz eğlenelim, biraz güzel belki yansımalar ve yansıtmalar yapalım ve biz diyelim ki gelin size köyün içerisinde, bir klanın içerisinde çeşitli aktarımlarla, bu işi oyunlaştırıp tiyatrolaştırarak sizin sorunlarınızı, problemlerinize çözüm üretelim. Ve tabii ki Şamanlar biliyorsunuz ki Kam, Kamanlar aslında. Yani dünyanın her bir yerine biliyorsunuz ki Orta Asya'dan yayılıp da Tibet'in bir taraftan Uygur'un bilgisi, bilgeliği birçok yere Budizmin içinde gitmiş. Zen Budizmi olmuş, bir tarafta gitmiş Tao olmuş, işte Anadolu'ya gelmiş işe diyelim ki tasavvufu olmuş, mistisizm olmuş... Yani her dinin içerisinde aslında o bilgi ve bilgelik çeşitli şekillerde yansımış. Tabii ki her bölgede kendi anlayışı ve inanışlarla bütünleşerek. Yani dünyanın hiçbir yerinde ruhsal bağlandığı hiç kimse inkar edememiş. Her bir devirde şifa, şifacılık ya da işte o doğaüstü gibi görünen aslında bazı mekanizma ve simyanın kullanımı kabul edilmiş. Diğer taraftansa işte bu tiyatrosal, Hal ve durumlar tabii ki e, aslında onları bir şekilde hristiyanlaştırmaya giden bazı grupların özellikle işte bir tane papazın oradan etkilenmesi sonucu hatta neredeyse o onlardan oluyor. Yani onları dinde, dini değiştirmeye çalışıyor ve bakıyorlar ki bunlar sorunları problemleri çözmüşler. Öyleyse biz bunları nasıl Almanya'ya, Batı'ya, e, Avrupa'ya anlatırız diye bir yolculuğa çıkılmış. Şimdi burada şamanların yaptığı şey şu. Evet orada... Senin seçeceğin diyelim ki o klanın, o köyün, o kabilenin içerisindeki kişiler bazen anneni, atalarını vesaire temsil etmeye başladığı andan itibaren bir fiziksel olarak bir konu ceryan ediyor. Bir de ruhsal ve metafizik olarak bazı konular ceryan ediyor. Tabi batı özellikle bu konudan uzak duruyor ki aman sakın ola ki yani bu işin içine metafiziği şunu bunu katmayalım. Zaten hani psikoloji bilimi bilmem ne bize bu konuda çok... Ağır şekilde eleştiriler yapıyor. En iyisi biz bu işi en mekanik, en hani böyle sağa sola dokunmadan çözelim diyor ama tabii işin diğer tarafında metafizik unsurlar da mevcut. İşte diyelim ki bir sorunu, bir problemi olan bir kişi kabilesinin içerisinden çeşitli kendince benzer ya da benzerlikler kurduğu, empatiler kurduğu kişileri seçerek sorusunu çözmek istediği konuyu, onu çok etkileyen çeşitli olayları anlatıp aktararak aslında bir tesire dokunuyor. İşte o aslında açılan kapı, o portal, o tiyatro bir anda kişinin gerçekten, çünkü kadersel sistemin içerisinde ne vardı aslında? Parça bütüne aittir. İşte oradaki parça, o kişinin hayatını, bütününü bir şekilde yansıtırken, işte o dediğimiz kuantum fiziğinin, anlatmaya çalıştığı, anlattığı demiyorum, anlatmaya çalıştığı bir anda metafizik aslında bir sahnede ortaya çıkıyor. Burada da birkaç tane nokta ve unsur var. Onları da aktaracağım. Çok dikkat edilmesi gereken. Şimdi bir taraftan o kişiler, temsili kişiler bulundukları yerde o tesiri ve o enerjiyi hissetmeye, empati kurmaya, hassasiyetleri oranında da bağlantılar kurarak gerçekten o aile üyelerini, ...temsil ettiğinde gerçekten yaşamaya başlıyorlar. Bunların her bir tanesi aslında çok normal ama diğer taraftan da hani e, bir fizik yasayla ya da modern psikoloji dediğimiz... ...hani ruhu tanımayan bir psikolojiden baktığımızda ise bunları koyacak bir alan, bir raf yok. Orada ceryan eden sistem tabii ki bir sürü alanları açtığında talebi olan yani şifa isteyen kişinin de bir sürü alanlarındaki tıkanıklıkları görerek... ...onların kabul etmesini sağlayarak açmasını sağlayabiliyor. Ve köylü tabii ne yapıyor işte oradaki bir şaman da bunu, bu olayı ki aslında bir sürü yol ve yöntem var. Bu da kullandıkları ayda bir falan hani hadi gelin bakalım bu oyunu da oynayalım diye yaptıkları bir şifa yöntemi. Yoksa tabii ki oradaki kabilelerin daha bir sürü çok üst metafizik şifa ve tedavi yöntemleri de var. Ama dedik ya batının kullanabileceği ya da elinde tutabileceği güzel bir oyunsal yöntem olduğu için de evet gerçekten bu orada işte Helinger metodları vesaire olarak da bir sürü ilerliyor ve gelişiyor. Şimdi diğer taraftan da burada bir kapı açılıyor. Ve o kapının içerisine gerçekten kişinin dilediği, istediği, şifalanmak istediği ama dillendirdiği alan ortaya çıkıyor. Eğer kişi yetişmiş, eğitimli ya da gerçekten bir farkındalığı olan kişi değilse o anda söyleyeceği, dillendireceği konuların açılmasıyla bir sürü evet olumsuz ve tehlikeli unsurlar da meydana gelebilir. Çünkü orada artık ol kapısı açılıyor. Diğer taraftan kişi gerçekten tedavi olacağı, iyileşeceği samimi olarakmış gibi yapmadan bir alana, bir dönüşüme yönlendirmek istiyorsa da evet burada da iyileşmenin ve dönüşümlerin, kapılarının açılacağı bir sürü alanlar sunulabilir ona ve kişi iyileşebilir. Diğer taraftan bu açılan kapılar yani her bir kişinin o anda temsil ettiği enerjiler tabii ki eğer tam bir bağlantıda olan bir yönetici varsa hissederek, algılayarak ve fark ederek bunları yapıp yönetebiliyorsa sadece ezbere ya da mekanik değil bu kişilerin vaktiyle bağlarını keserek doğru yönlendirmelerden sonra bağlarını keserek oradaki enerji alanlarını temizleyerek şifayı tamamlayabilir. Ama diğer taraftan bu bağlantılar kesilmediğinde kişilerin hayatlarında çeşitli saçılmalar ve savrulmalar meydana gelebildiği gibi o enerjilerinde kişilerin üstlerine sinen bazı kokular ve frekanslarda meydana gelebilir. Yani her türlü durum için tabii ki olumlusunu olumsuzunu da görmek icab edebilir. Diğer taraftan tabii ki kişilerin niyetleri samimi olarak bir şifa istemeleri, bir taraftan şifacının ya da yöneticinin Kendisiyle ilgili farkındalıklarının, tanımalarının oradaki matematiği ve mekanizmayı doğru okuyarak adım atmasıyla birlikte de şifa çok daha üst seviyelere de çıkabilir. Onun için evet sadece yöntem ve yol değil şifacı ve şifalanmak isteyenlerin niyetleri de burada önemlidir. Ama diğer taraftan da bütün bu portalı, bu enerji alanı, bu bağlantıyı doğru şekilde bohçalayıp kapatılmadığında da bu sefer yine çeşitli olumsuz etkiler de olabilir ki bunlara da dikkat etmek lazım. Her türlü yere, aa biz hani e, koşa koşa gitmek değil, kokusuna, faydasına, size iyi gelip gelmemesine özen göstermek gerekir. Biz neredeyse 10 yıllardır bu çalışmaları hani böyle kalabalıklarda yapmıyoruz. Sadece belli eğitimler için şifacanın yollarına vesaireler sadece eğitim için gösteriyoruz. Kişilerin Dostlarımızın bunları bilmesi gerektiği için, tabii ki bunun çok daha üst seviyelerinde farkındalık ve idrakla ilgili bir sürü şifa yol ve yöntemleri de vardır. Hani riski daha az olan bir idrakle durumu, aile bağlantılarını, her türlü durumu sadece geçmişten gelenleri değil, burada zaten anın içerisinde her türlü durumun mevcut olduğunu onlara aktararak, şu andaki sadece ki bir tanımından, sadece ailesinde şu anda da yaşadığı ve taşıdığı herhangi bir olanın da onun aile dizimi ya da atalar dizini şeklinde kendi hayatında ve varlığında mevcut olduğunu fark ettirerek de idrak sıçramalarıyla bütün bunlar yaşanabilir ve dönüşebilir. Ama tabii ki bir sürü yollar, şifalar, teknikler vardır. Önemli olan senin ihtiyacın olan ne? Yani bir şey moda diye ha bak şurada bunlar varmış, hani şimdi popülerlikmiş diye değil. Tabii ki bu çok güzel hizmettir. Mesela bu konuda son zamanlarda çok konuşulması, tartışılması, birlerin anlamaya çalışması, övülmesi de ya yerilmesi aslında konuları gündeme getirmesi açısından önemlidir. Çünkü 10 yıllardır bu konuların içinde olan ülkemizde de bir sürü değerli terapistler, bu işi yöneten, hakkıyla veren şamanlar da mevcuttur. Tabii ki bu işi dediğimiz gibi yeteri kadar belki anlamamış olanlar da olabilir. Bunun için her zaman her türlü durumda sana faydalı olana, damağına iyi gelene, gönlüne yatana, seni huzura ve huzurundalığa taşıyacak olana yönelmekte fayda vardır. Sevgilerimle diyorum, hoşçakalın, güzelliklerde buluşalım.